Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit sanayi sitesindeyiz. Burası hemen otogarın altında arkadaşlar. Otosihirbazı firmasındayız. Boyasız göçük düzeltme diye yazıyor bakın. Mini onarım diye yazmış. Zaten yetkili içeride neler yapıyor. Yaptığı işin öncelikleri, incelikleri neler. Onları bize söyleyecek. Bakın güzel bir tabarası var. Hemen sağda bakın. Yukarıda büyük bir tabarası var. Şimdi içeri doğru giriyorum. Yetkili içeride. Yaptığı işi bize söyleyecek. Zaten Edremit'te bu işi yapan hemen hemen tek firmalardan bir tanesi. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Bakın şurada bası boyasız göçük düzeltme diye bakın kocaman yazmış. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun Nasılsınız? Şöyle durursanız arkanızdaki şeyde logoda gözüksün. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Ee, ben dükkanı şöyle bir gezdim. Zaten şu sol tarafta bakın hemen yazıyor yaptığınızı. Siz burada ne yapıyorsunuz? Özelliğini buranın yaptığınız için kısaca onu anlatıverin. Araçların orijinalini bozmadan. Boyasını bozmadan, araç orijinal ise şayet, evet. araçların oto üzerindeki, saç üzerindeki hasarlarını yapıyoruz. Otonun orijinal Olması bozmadan tabii. Ama hasarlarını, göçüklerini evet. boyasız evet. düzeltiyorsunuz sonra boyaya gönderiyorsunuz galiba. Yok, isterse gönderiyoruz boyaya. Ha, istemezse Hayır. sıkıntı tabii. yok. Genelde biz oto... Silboz olarak boyasız göçük düzeltme adı firması altında biz işlemlerimizi boya yapmadan hallediyoruz. Boya yapmadan. Zaten evet. özelliyor. Zaten boyasız göçük düzeltme diyor. Evet. Tamam. Telefon numarasını söyler misin? 541 749 0095. Edremit Sanayi Sitesi'nde evet. otogarın altında 547. Evet. sokak. Evet. Tamam. Kredi kartı geçerli mi? Yok. Ha, kredi kartı yok, tamam onu da bir sorayım dedim. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar duydunuz, bakın yazıyor burada otosiyir bazı boyasız göçük düzeltme diyor. Orijinal araba, orijinal olacak tabii arabanın kaydesi bu. Onu boyasız göçüğün düzeltiyor. İsterseniz boyaya gönderebilirsiniz. Edremit'te, Edremit'te tek mi? Tek. Yok, tek değil mi? E, yaptığınız iş olarak tamam tek. tek. Tamam. Duydunuz arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz. E, yardımcı oluyorlar. Gerekli şekilde biz arabamızın bir yere çarpmıştık. Evet, Orijinal arabamız. Kasko ve sigortalardan da. E, ha o da var o değil da mi? Faydalanabilir müşterilerimiz. Evet kasko ve sigortanız Doğru. varsa Tabii. ondan da faydalanabiliyorsunuz Doğru. arkadaşlar. Doğru, dolu hasarı, park asarı, hepsini yapıyoruz. Tabii, mini onarım. Tabii mini onarım. Tamam. Arkadaşlar duyduğunuz Bizi izlemeye devam edin. Edirhamit'teyseniz, Körfez'deyseniz. Bu işlerle ilgili bir derdiniz, sıkıntınız varsa arkadaşa müracaat edebilirsiniz. Telefonunuzu bir daha söyleyin abicim. 541-749-0095 Tamam. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı işler.